Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, oynuyoruz. E, Adopt Me. Roblox'a Adopt Me, kişi biliyordur Adopt Me'yi. E, kısacası Adopt Me oynuyoruz yani. Burada filan var. Böyle çanta bölümünde falan arkadaşlar. E, şuradan aşağı inelim. Arkadaşlar başladığınızda böyle olmuyor tabii ki de. Ben aldım bu evi 450 liraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, adopmi oynuyoruz. Ha şöyle petimiz de çıkartalım arkadaşlar. Arkadaşlar çoğu pet zaten robuxlu oluyor, robuxlu olan var, olmayanlar. olmayan var. Bazen böyle bug'a da giriyor. Heh. Burası da şehrin merkezi gibi bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, kesinlikle ama kesinlikle. Yani. Oyun çok güzel. Roblox güzel. Yani. Mesela arkadaşlar yani. Bunun görevlerini de yaptırıp para kazanabiliyorsunuz. Eve doğru geri gidiyoruz. Geldik geri gidiyoruz maalesef. Adam doga bir ya aman doguyom. Hmm, Ufala ya. Dur dur dur dur dur dur. Fat ne istemişti su al bakalım yani içecek arkadaşlar. Bu içerken biz de evimize doğru gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar hmm, genellikle 8-9 gibi oyunda oluyorum yani olabildiğince bana bu hesaptan ulaşabilirsiniz 5-6'da da oyunda oluyorum genellikle bana bu hesaptan ulaşabilirsiniz ismim şu kaydetmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar bunun görevlerini yaptıralım ve ben size bir şey göstereceğim. Şu zaman... Hayır ya sen değil o zaman şöyle yapalım. Buffalo diyelim. Buffalo'umuz burada duş alırken. Biz arkadaşlar şey. Arkadaşlar şimdi. Şöyle bir pet var bakın arkadaşlar. Göstereyim hatta. Şuradan 20 liramızı kabul edelim. Hadi hiç çantayı ha Şu arkadaşlar şöyle bir pet var. Buffalo'yu geri çıkacağım. Bunu yaptıkça arkadaşlar. Bu kırılın yani. Bunun görevlerini yaptırdıkça. Eee. Şurası da oluyor arkadaşlar. Bunlar dolunca da, da bunun içinden herhangi bir pet çıkıyor arkadaşlar. Ve bunu öylelikle de oluyor. Yani böyle bir şeyi yaptık. Arkadaşlar arkadaşlar buradan nereden alındığını göstermek için buraya geldim. Buradan alabilirsiniz o peti. Bakın şuradan alabilirsiniz o peti. İsterseniz buradan da pedler alabilirsiniz. Şöyle. Bu ne kadardı? Edit Eczera. Neyse arkadaşlar bakın ben buradan bunları çıkarmışım Buraya göre gözüküyor zaten. Arkadaşlar eğer bir tane daha doyup da çıkarsa size vereceğim. Eğer bir tane daha doyup da çıkmazsa bundan, bundan 400 lira biriktireceğim arkadaşlar. Şununla görevi çıkmadı ya. Biraz farklı oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şunu nasıl yapıyoruz ya? Çeviremedim ben bunu. Neyse şuradan E diyip yollayalım. Ama gelmem lazım değil sen beni? Bucuk diyelim. Ve haydi yolla. Yahu. Bir daha git. Bu takıl oraya herhalde. Aa, daha da görev istemiyor. Selam. Buradan şöyle salıncağa binerim. Eselamla yavaş başlayalım. Hop. Hep. Hop. Pala dü pala. <gülüyor> Bu daha görev istemiyor mu? Çıkarıp geri taksak. Atladım arkadaşlar salıncaktan. Arkadaşlar bunun göreviyle çıkınca halledelim. Evet arkadaşlar uyuma görevi geldi. Eve gitmekle uğraşmayacağım. Nerede yatabilir? School'da yatabilir arkadaşlar. Buraya girelim. Gel gel ha. Şuradan yatıralım. Buradan buraya yatıralım. Heh. Bizde oturalım. Selfie ve şimdi arkadaşlar. Bakın ne yapacağım. Close. O bir gelsin bakayım. Hatta hiç uğraşmayalım gitmekte. Şu şuradan. Öyle yapalım. Oturalım. Arkadaşlar şu an pedi beni hareket ettiriyorum. Yoksa benden bu kadar uzaklaşamaz. Geldi yanıma. Uzaklaşamıyor. Hop hop. Ama buradan kalkarsam arkadaşlar. Hareket ettiremiyorum Kendim hareket ettiremiyorum. Şuradan bunu da kapatalım. Gidip dik olsun. Haydi sen susamadın. Haydi Abiciğim ne yaptın ya? Arkadaşlar tam da bunu bugün gösterecektim. minicik şey oturuyor. Arkadaşlar buradan da bunları alarak şey yapabiliyorsunuz. Ama ben 400 lira biriktireceğim. Tabi bu pet yani pek yapacağı benzemiyor. İyiyim ona de. Ya Allah Allah nerede o? Köşede duralım da bize vurmasın. Bankta duralım. Pet delirdi. Durmayalım. Arkadaşlar bir... Evet arkadaşlar bu 400 lira oldu. Yani de bu e, yumurtamızın yani pedimizin açılması için son görev arkadaşlar. E, okula gideceğiz yani okula gideceğiz. E, okulda da e, zaten üstünde gördüğünüz gibi görev var. Mesela su istediyse o zaman bu son görevdir. Diye düşünüyorum. Ve evet arkadaşlar ne çıktı? Gözükürse Ooo! Kit çıktı. Hop hop. Kit arkadaşlar. Ne yazmış? Yukarıdaki okunmuyor arkadaşlar. Yani şu kısmındaki okunmuyor. En üstteki arkadaşlar. Ee, cat çıktı. Bende hiç cat yoktu. Bu nedenle size cat'i Cat yani Cat'i hatırlamıyorum. Ama artık cat'imiz var arkadaşlar. Ve Şöyle Motorumuzu almaya gidelim. Şimdi 10 liramız kalacak. Ama buna değecek arkadaşlar. Artık her yere yürüyecek. İmize gerek kalmayacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arabalar var. Bu ne kadarmış? 1100 lira. Bu ne kadar? 1600 lira mesela. Arkadaşlar bunlarla ev alabiliriz. Yani daha güzel evler. 900 lira arkadaşlar. Ee, buna 100 like'ı geçerse arkadaşlar. 100 like'ı geçerse buradan. Hmm, herhangi bir araba alacağım arkadaşlar bir tanesini. Arkadaşlar bu arada burada tekli bisiklet var yani. Siyanlar için 75 liraymış. Arkadaşlar ben onu aradım da bulamadım. Meğer arkaya saklanmış daha pahalılarını alsınlar diye. Arkadaşlar dediğim gibi. Hatta ne yapalım arkadaşlar? Hangi renk olsun? Hangi renk? Kriyol maskesini. Ben mavi'yi çok seviyorum. Mavi şu şu vi olsun arkadaşlar artık aldık arkadaşlar Evet arkadaşlar Kan çıkmış verelim ve videomuzda burada bitirelim arkadaşlar bu bu bu videoyu 125 Like'ı geçerse bakın arkadaşlar şu arabayı alacağız 900 liralık arabayı alacağım arkadaşlar. Şöyle 900 liralık arabayı göstereyim bir. Tabii ki 200 daha gelirse o ayrı. Belki başka araba alırız. arkadaşlar bu arada kat sakin ol. Tamam ha. Arkadaşlar ben 125 dediğim için bunun yüzünden yani bunu da alacağım. Eğer 125 arka geçersek bunu da alacağım arkadaşlar. 100 like'a geçersek bu. 25 like'a geçersek bu. 125'e geçersek x arkadaşlar. Yani toplamda 926 lira biriktireceğiz arkadaşlar. Ben onu video dışında kolayca biriktiririm. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün saat 5 buçukla 5 arasında geleceksiniz. Unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, Dediğim gibi 125 dakika like geçerse bu iki arabadan alıp yani araba ve bisikletten alıcak. Böyle umarım videoyu ee, beğenmişsinizdir <gülüyor> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.